Konuya, Konuya giremeyenler podcast'e podcast e hoş, hoş geldiniz. Hem podcast e diyorsun ben podcastine diyorum. Neden bu bir farklılık? Ya tam diyecektim ki profesyonelleştiğimizin resmi <gülüyor> bunu böyle tak diye söyleyebildiğimiz. Ama daha iyisi için yapıyorum bunu. Neyse senkronu tutturduk. Evet bu sefer daha iyiydik. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Belli noktalarda hayata geri dönmek ve gülmemiz de gerektiği için biraz sizi güldürmek, biraz konuşmak. Biraz moral olsun. Birer moral, moral olsun software. diye podcast çekmeye geri döndük. Dediğimiz gibi bir süredir ara vermiştik. Ben de dilekleri tekrarlıyorum. Ve hazırsan bugün hazır konumuz var. Ve benim çok sevdiğim evet. bir konu. Evet. Ama sen sanki geçen bölüm bir konu söz vermiştin. Bak şimdi Şimdi boş geldi. ver şimdi. O karıştırma. Araya çok zaman girdi. Sen şimdi kendi konunu aç. Bu konu alışveriş yaparken, bir arkadaşlara yemek yerken direkt aklıma geldi. Çünkü senden paylaştığımda çok yemek yerken işte. Aynen aynen. Çok güldüğünü ama hak verdiğini hatırlıyorum sanki. E, ama o direkt o spesifik konuya girmeden genel konuya girelim. Ne konuşuyoruz bugün? Bugün küçük hareketlerle insanları nasıl yargılarsınız? <gülüyor> Bir tık daha ön, yani genel konumuz e, insan tanımak, insan avlamak. <gülüyor> yani, ya uzaktan bakarak ne kadar harika olduğunu nasıl tanıyabilirsiniz? Yani. Nasıl e, insanları bir hareketiyle azıcık da olsa çözümleyebilirsiniz. İyi gözlem yeteneğine sahip iki kişi size bunu anlatacak. Ee, harika bir gözlemciyim. <gülüyor> Şakasız de değil, bu arada. Müthiş gözlemleri olan ve Hazal harici çok yanılgım olmayan önyargıları ile yaşayan bir insanım aslında. Yani güveniyorum o içgüdülerime ve yargı mekanizmalar mı? çok iyi yargılar. Bir girebilir miyim hocam? Burada abartıyor tabii ki yani hiç mütevazi değilmiş gibi davranıyor ama doğru söylüyor lan. <gülüyor> Ben eylem ilk böyle düşürdü, <gülüyor> iyi bir gözlem yaparak. Değil mi? Evet. Kendini böyle çalıştığımız yerde dikkat çekmemeye çalışan, gizli gizli ne kadar çalışkanı Ya istemeden çekiyorum, olduğunu. anlatabiliyor muyum? Yani ben bunun için bir çaba sarf etmiyorum. Oo, baktım bu kız çalışıyor, baktım kafası da çalışıyor, iş de yapıyor. Dedim ki gel bir konuşalım ya, baktım güzel dudakları güzel, poposu güzel falan. Kalkıp popomu gösterememiş. Gerek yok. Ondan sonra öyle bir tanışmamız oldu. Ama bugün konuşmak istediğim, ben tabii böyle içgüdülerine, gözlemene güvenen biri olarak inanılmaz küçük şeylerden insanı yargılayabiliyorum. Doğru bilgi. <gülüyor> Ve bunları zaman zaman Esra'yla da paylaşıyorum. Mesela bak şu an aklıma geldi gene tiksindiğim bir şey. Önünde karışık bir kuru yemiş var. İçinden sadece Antep fıstıklarını ayıklayıp yiyen insan. Ben de şimdi, sen bunu açıkladı onun öncesinde şey diyeceğim, benim de şey var, çerezleri alıp sayıp yiyen insan. <gülüyor> e, bu espriyi anlamak isteyenlere ve anlamadıysanız 7. bölümü dinleyebilirsiniz orada. Teşekkürler. E, sayılar Neyse konuya dönersek, ne kadar bencilce bir hareket, bencil ve çirkin bir hareket, kalabalık bir ortamda bunu yapmak veya ortak tüketilen haksız mıyım? Yani tabii ki antep fıstığını genel olarak herkes daha çok sever. <gülüyor> O nedenle herkesin ortak yediği bir kapta gidip sadece Antepleri yemek ya bir de sakin olun ya. Ne hareket. kadar ayıklayıp yiyorsunuz. Sakin olun. Birazcık yine adabınızla. Hiç görmediniz mi hayatınızda kuruyormuş ya? Gidin alın bir yerde. İşte mesela şimdi bunu yapan bir insanla ilgili karakter analizi yapmadan nasıl durabilir bir insan? Bence diğerleri daha iyi ama. Diğer örneklere. Diğerlerine geleceğiz ama bir buradan başlayalım. Çünkü diğeri dedi. senin e, fetişlerinle alakalı. <gülüyor> Çerez <fetişinle. gülüyor> Ama bak şimdi temel konumuz bu. Yani böyle küçük hareketlerden insanların Karakteriyle ilgili ipucu sahibi Yani olur. karşı tarafı niye düşünmezsin dedirten şeyler. Tamam yani mesela bunu yapan biri nedir diyebilirsin dolayısıyla. Düşüncesiz biridir bence. Düşüncesiz bir insanları ve emin ol hayatının diğer taraflarına da bakarsan o kişinin çok daha böyle hareket görebilirsin bir sürü. Çünkü bence küçük şeyler daha büyük şeylerin gösterebileceğini. Zaten bir şey, yani. küçük bir şey e, ipucu. Sana kendini Tabii canım, göstermek işte için. İşte insanlar bunları özellikle sevdikleri insanlarda bunlar böyle göz ardı ederler. Küçük bir şey önemli değil, ha, küçük bir şey önemli değil. Sonra onlar bir birikiyor, bir birikiyor. Çok iyiydi. Tabii ki öyle. Şimdi sen örneklerini segerken ben de düşüneceğim arkada. Çünkü bana düşün demene rağmen aklıma hiçbir şey gelmedi. Kesin. Ya bu kolay ah, değil. Bak ben de mesela Antepolay bir anda yani şu an konuşurken aklıma geldi. <gülüyor> Resmen milkshake içmek için ara veriyoruz. Yani. Çünkü çok iyi Lotus milkshake. Youtube'dan bakabilirsiniz, Instagram'dan. TikTok'tan. TikTok'tan hepsine koymuşumdur. Esas influencer olduğumuz tek kaynağı söylememen de müthiş oldu. TikTok. Bu bölümü yapmak nerede aklıma geldi? Benim ilk küçük şeylerden insan yargıladığım, en ilk örneğim, gençliğimde fark etmiştim. Patates aldım, patates kızartması. Değil mi? böyle güzel güzel, fark etmez nereden aldım. Böyle kendine dahi almış olsan, tek başına yiyeceksin, problem yok. O zaman nasıl istersen yap. Ortak bir sosyallik olmasına gerek yok. Ketçabı nasıl koyarsın? Ketçabı mayonezi. Şu an dinleyen herkes. Böyle bir şeyde kendini evde de yapmış olabilirsin. Dışarıdan da almış olabilirsin. Önünde bir tavuk patates var. Bunun ketçap ve mayonezi. Ortama nasıl dahil edilir? Sen nasıl yapıyorsun mesela? Şimdi varsa fırsat e, sos tabağı tercih ederim öncelikle. Sos tabağı önemli. Yok şu an sos tabağımız yoksa yok. Sos taban köşesine Bu en Bu arada az... bunun doğrusu sos tabağıdır. Herkes bilsin. Aksini yapan herkes de yanıldığını <gülüyor> bilsin öncelikle. Bunun adabı doğru şekli ayrı bir tap, tabak ayrı bir kap her neyse. Eğer yoksa da köşeye sıkarım. Yani paketin, köşesi. paketin köşesine neye? Sevmiyorum benden önce dokunmasını şeyin ketçapın. Ne ben bu istediğim korunca? kadar kısmına basacağım. Bir de çok ıslak yumuş yumuş oluyor, içine çekiyor böyle. O fresh tadı gidiyor sanki. Tamam. Şimdi dinleyenler kendinizi hayal edin. Siz gelin de ne yaptığınızı. Hatta yorumlara yazın. Siz nasıl e, YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Dinlemeden önce bunu yazın. Hadi size bir 5 saniye süre de veriyorum. Ben şöyle yiyorum diye asansör müziği koyacağım buraya da. Lütfen asansör yazın ama bakiyle yapmayın. Çıtasansörümüzü duymadın mı? Nedir asansör? Dur dinleteyim sana geçen bir video için indirdim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. Siz nasıl koyuyorsunuz? Öncelikle ketçapı mayonezi kenara bir yere, bir pe peçetenin üstüne bile olur tiksinsem de çünkü dibini yiyemiyorsun peçetenin üstünde olunca. Bir de çok ya yağını görüyorsun ya o da beni evet, geriyor. Evet pe vazgeçtim peçeteyi de şey yapmayalım. Ee, beni geriyor. Ben hiç sevmem. Patates, ketçabınızı, mayonezinizi patatesin direkt üstüne döküyorsanız, bir de böyle dolaştıra dolaştıra tamamına yayan ayrı, tek bir nokta yokken daha da ayrı. Yani o daha da büyük. Neyse hakaret etmişli öyle yapanlar da vardır. Açıkçası bunu yapan insanların bir geleceği düşünmekten aciz insanlar olduğuna inanıyorum. <gülüyor> planlama, gelecek. Eğer böyle yapıyorsanız böyle biri misiniz? düşünün. Gülme öyle. <gülüyor> geleceği düşünmekten acizlikle patates ne alakası var? Anlatacağım işte. Hayır bak. anlıyorum seni ama komik. İkincisi gene düşüncesiz ve mantıksız insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani mantık çerçevesinde hareket eden bir insan, genel bütün hayatında her şeyini mantığa dayayan biri bunu yapmaz. Böyle ketçap koymaz. Bir şey diyeceğim mi? Yok katıldım. <gülüyor> Neden? Şimdi ne? peki hadi şey çok Bariz sanırım yani mantıklı bir insanın bunu yapmaması. Her şey eşit dağılmıyor. Ortada bir şeyler var. Bir de bu arada sen şey bireyselmiş gibi anlattın ama bir de bunun şeyi var. Bireysel olmayanı var yani toplu ortamda da bunu yapıyor bu insanlar. Onu yapan direkt zaten yani... Allah belanı benim versin hayatım be. <gülüyor> Benim hayatımdan uzak dur. Ya, vizyonsuz köpek çık git lan buradan. Ama... Şeye gelelim yani geleceğini planlamayla ne alakası var? Yani bunu yapmanın gelecek planlamayla şu planı var arkadaşlar. Sen de söyledin az önce. Bir patates üzerine ketçap sıktığın zaman yavaş yavaş onu içine çekmeye başlar. Altı sulanır. Parçalanmaya başlar. Dünyanın... Eline yapışmayı Eline yer. yapışır. Dünyanın en büyük, en güzel nimeti olan patates kızartmasını Kızı içine değildir. eder. <gülüyor> Yarısını yiyemezsin. Bunları nasıl düşünemezsin abi sen? Sen bunları düşünmüyorsan patates yerken. Dünyanın en güzel nimetini yerken hayatında hiçbir şey planlamıyorsundur zaten. Üşemişsindir. Yemek bir ritüel anladım şimdi onun en doğru şekilde tüketilmesi lazım. En çok zevki verecek şekilde her parçanın eşit ketçap mayonez aldığından emin olarak anlatabildim mi şimdi döktün öyle ne oldu? Üsttekileri yedi mi Alttakileri nasıl ketçaplayacaksın? Ketçaplayacağım mayonezleyeceğim. Ketçap önemli. Haksız ben mıyım? Ben mayonezleyeyim ama olsun. Ben full ketçapçıyım. Zaten kilorların yarısı ketçaptır benim muhtemelen. Çünkü patates kütlesi kadar da ketçap, hardal tüketiyorum. Bu da doğru. Ama sence bu yargıda haksız mıyım yani? Ben bu konuya katıldığımı daha önceden söyledim burada. Hayır ama geleceğini ama düşünmeyen insanlar var. Bana vardır. şey gibi geliyor yani hem üşeniyorsun hem de yaptığın şey çok boktan. Yani hani gene o sıkma eylemini yaptın. Hareket var zaten fizikselerde. Şuradan alıp şuraya banmaya mı üşendin yani? Keyfi o zaten yeme o zaman. Hepsini dengeli patates şekilde Patates yerine güzel, başka güzel. yiyecekler var. Patatesi yiyorsan öyle yiyeceksin. Bu işin bir adabı var. Peki ben geçen adabı var. vardır patates yemenin. <gülüyor> patatesi soslamanın. Aynen. Peki ben geçen gün ne yaptım? Yani bu olayı yaşadığımız gün iki kutu patates aldık. Ve Batu'nun buna dikkat etmeyeceğini yüzde yüz emin olduğum için. Bak daha görmeden. O geri <gülüyor> geliş çok iyiydi koyadı. <gülüyor> Videoda komik bir an yaptım onu izleyebilirsiniz. Batu'yu yıllardır tanıdığım için hatırlamama rağmen kesin dedim bu böyle koyacak ketçap. Ben Batu'yu biliyorum çünkü yani. Ve nasıl koydu ve ona ne dedim daha ketçap koymadın ikisini de aldı. Dedim ki bizimkini soslama dedim ben koyarım. O da anlam veremedi zaten. Niye ne bu manyak gene böyle bir şeyse gene dedik. Tarz bir takıntısı olabilir ki bunun falan diye. Ketçap koyuyoruz yani. Geldi bizimki soslamadan kanka dedim ben bizimkini soslayayım. Ve tabii ki geldiğinde nasıldı? Kesinlikle. Tamamının üstü ketçap mayonez doluydu böyle üstten koymuş. Ben böyle şeyim evet haklı çıktım. Sonra işte oradan şey dedim zaten. Bu tam bir podcast konusu olabilir yani. İlk defa hemen konuya girdik lan. Tebrik ederim bizi bari. Şimdi ama bu çok alakasız gerçekten. Sadece patates sevginden Kıbrıslı olman aklıma geldi. Bugün işte bir tanem... Müşteri geldi. Kimliğini kontrol edeceğim. Şey dedi bana. Ben Kıbrıslıyım ama anlamazsınız ki dedi. Kimliğimde. Anlamazsınız ki. Aynen. Ama şiveli şey yoktu onda. Neyse işte ben de durdum düşünüyorum. Senin kimliğini falan düşünüyorum. Hani ne farklı yazıyor olabilir ki falan. Neyse gösterdi. ismi gayet adı soyadı olarak yazıyor. Ben de dedim ki ben de şaşırdım. Erkek arkadaşım da Kıbrıslı. Kimliğinizde o kadar kayda değer bir şey göremedim. Ne farklı olacaktı ki dedim. Öyle bir ama güldü. Ben orada çok büyük pot kırtlım da. Sevgilim Kıbrıslı deyince şey yapmamıştır. Bana bir saygı duydu. Bana bir saygı duydu. Kıbrıslı Kıbrıslı'yı gördüm ve alkışlamaya başlıyor. Uçak indirirken alkışlıyorlar. Ya, yani çocukken buna katılıyordum. Şu an çok saçma geliyor. Yani otobüs şoförünü alkışlıyor musun mesela? Uçak indiriyor uçağa alkışlıyorlar. Bu nedir arkadaşlar biliyor musun? Korkuların hayatını nasıl hükmettiğini de gösterir Aa, yani. Lütfen. Bak bu Hollanda'da mıydı? Bir Avrupa ülkesinde herkes... Hangisi olduğunu unuttum. İnternette videolar da var. İnerken otobüs şoförüne teşekkür ediyor. Ya iyi günler diyor. Teşekkürler diyor. Bunu yapıyorsan pilotu da alkışlayabilirsin kardeşim. Okey. Bunu yapan bir toplum değilsin. Zaten otobüste olmuş kitlemiz yani yok. yeni yeni <gülüyor> toparlıyor. Bunu yapmıyorsun ki varsa sen yapıyorsun falan. Konu neydi? Yani, ha, çok alkışlama. Pilotu niye alkışlayasın zaten? Ha bu arada benim senin neye gönderme yaptığı işim de aklıma geldi. Evet Kıbrıs'ta zaten otobüs yok. Yani Kıbrıslılar Otobüse dolmuşa biniyor. Şimdi şimdi böyle üniversite öğrencileri falan biniyor. Yok ama ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani uçağın inemeyeceğine o kadar inanıyorlar ki. Bunu bir başarı olarak görüyorlar. Yani olması gereken uçağın inmesi değil de uçak inerse evet yaşıyorum teşekkür ederim pilot bey yani, demek. Ne Kıbr izledi bu Kıbrıslılar? Kıbrıs tarihinde de yanlış hatırlamıyorsam bir kere uçak düştü. Yani yetmiş onlara. Küçücük yer bir yani, tane olay onları Yani anlama böyle hevesle Şimdi azaldı bayağı. Bir de şey gidip gelen Türkiye'nin miktarı da çok azaldı böyle. Uçak, evet biz geçen gittimizde şey, alkış yoktu. Ha, yani dolayısıyla böyle alkışlar azaldı ama gene hemen Kıbrısli'yi seçiyorsun. Yani Esra'ya da ilk söylediğimde o da fark etti. Yani bak dedim şimdi Kıbrıslılar alkışlayacak. Bir alkış geldi böyle. Ben şok böyle kaldım. Seviyorlar ne yapsınlar? Neden böyle bir şey yaptılar? İşte seviyoruz yani... Seviyorlar. belası geçelim buradan. Bir tane daha böyle çok da küçük olmayan aslında çok kritik bir konudan insan yargıladığım. Bak bu insan türünden hayatımda yok. Çünkü hadi öbürünü kendi patatesimi kollayabilirsem çoğu kendi hayatıyla ilgili olduğu için beni ilgilendirmez. Ama bu söyleyeceğim. Beni etkiliyor. Ne kadar gizemli bir şey anlatacakmış gibi davrandın yine. Ya bayılıyorsun <gülüyor> kendi şey olaylarını falan, böyle. Benim, yani eylem eylemin bu çok sarkastik bir anlatış oldu diyebilir miyiz? Eylemin misti bu değil mi zaten? Beni çekici yapan. Seni Sen çekici böyle, yapan saçlarının olmaması. Beni böyle dinlenebilir yapan şey bu Gözlerin değil mi? rengi. Bir şey anlatıyorum burada. Dudakların aslında yürümeyi. kocaman olmasa ama incecik gözüküyor. Bana yürümeyi bırak burada önemli bir şey anlatıyorum. Tamam. Eylemin mistiği bu değil mi? Bu podcast'te insanlar bundan dinlemiyor mu? Ellerinin yumuşacık olması. Bir erkek eli ne kadar yumuşak olabilirse Konuya o kadar Konuya girebilir miyim? Ben bu konuyu baltalayacağım. Yani benim elim çoğu kadından da daha yumuşak da neyse şimdi. Evet. Hiç <gülüyor> beklediğim benimkinden yumuşak. Videosu var öyle bir gün oturuyoruz. Bir kafede altı arkadaş falan hepsi sırayla elime okşuyor falan. Ne münasebet kardeşim, ne zaman oldu? Seviyorlar, bu? ne yapabilirler. Sen de ellenmeyi böyle. seviyorsun. Yumuşacık, o zaman bekardım da uzun yıllar. Artık, ufak şefkatli. Oh. Yeter ki biri dokunsun. <gülüyor> <gülüyor> Boşa gidiyor bu yumuşaklık. Ben şey, de her şey. gün elini tutuyorum, merak etmeyin arkadaşlar. Kimseye oh. ihtiyacı yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konuya dönebiliriz. Çok kritik dediğim gibi ikili. Çünkü evet. bunu bir insan bilerek yaparsa yanımda bir daha hayatımda olmuyor zaten. Aa, ne olabilir kız. sence? Seni bu ilişkinin başında iki şeyle ilgili uyardım. Son lokmanı yemesi. Evet. Bunu Kardeşim kazar olanları lokmana. kazar olanlara bir şey demiyorum. Yani öyle farkında olma. Piçliğine yapan. Şerefsizlik olsun diye yapan insan. <gülüyor> Ülke davası anlatıyor baksana, sanki bana. Ama bak yani seninle ilişkiye başlarken demişim. Anlatabildim mi yani? Bırak arkadaşlığı, sevgililikte son lokmanı bilerek yersen Sıkıntı yaşarız. Bu bir Yedim problem. ama ben senin son lokmanı. Sen yesen sana eda olsun ama espri olsun diye yedin onun için affettim. <gülüyor> Yemedin hiçbir zaman sonra. Yemedim, yemedim. Hep bana verir misin deyip sevgisini ölçtüm. Her seferinde de verdi. o yüzden. Bak gene orada soruyorsun. Yani alabilirim okey. Ben ne diyorum? Şerefsizlik yapmak adına maalesef hayatımda barnağımız. Daha büyük bir şey bekliyordum. Daha böyle hani Bundan ne? Bundan büyük bir şey işte, şu bak mikrofon patlamasın diye bağıramıyorum. Bey, Bundan bunu daha büyük bir şey olabilir nedir? mi? Ha, Pardon oraya gelmedik. Bunu yapan insan karaktersizdir. Sosyopat. O abart. Psikopat. Anladın mı? Neden ne bilerek bunu yapabiliyorsun? kendi komik sanıyorsun. Bencil. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 10 kişi dinliyor podcasti kalacak iki. Bir son lokma yiyorduk galiba. Ya çok büyük bir haysiyetsizlik bu yani. Anladın mı? Hapisle cezalandırı, Neredeyse yani. Para cezasını da olacak okay. idamla cezalandırsınlar. Abart biraz daha. Çok kritik ya. Tam böyle insanlarla vakit geçirmiyor. Böyle konuşurken olmuyor, bir kadar. şey daha geldi aklıma bu ama bu çok en büyüğü buydu yani. Peki. Bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Gene haysiyetsizlik şerefsizlik örneği. Yeni ayakkabıya basmak için Tepinen insanlar. Bak şey diyeceğim galiba. bu hani 3 yaşında mısınız ya yani? Hani esprisi hepimiz yapıyoruz da ben artık yapmıyorum da çünkü baydım ama basayım mı deyip gelip gerçekten basan insan. Gerçekten çaba gösterip basan. Ben de şimdi tam el şakası yapan insan diyecektim. Ay senin ona evet. Bu, el şakası yapan insan asla tahammül edemem çok ama gereksiz bulurum. Şunu bitirelim orada. Çok, hayır birbirle bağlantılı ya bu. Ayağına Diyorsun. bastı. Yani kişisel alanına girdi aslında oradaki konu Okey genelleyelim. Kişisel alanına saygısı ama o çok büyük bir şey. Biz hani böyle küçük şeyler Tamam ama küçük de olsa yani. yani bu küçük şeyler aslında yani. Bir anda size gelip kolunuza girmesi ya. Yani bu arada şunu söyleyeyim ben yani çok yakın olduğunuz ve... Zaten bunu yapsa sormadan yaptı demeyeceğiniz insanlar ayrıdır. Ve o insanlar zaten kendilerini belli noktalarda bilirler. Ama yani şeyden nefret ederim dibime kadar girilmesi... Tanımadığın bir insanın bana dokunması. O, o zaten çok hani ayrı. Hani şöyle yani. Teşekkür ederim deyip koluna falan vurma. Sen ha, Kimsin ya? Hayır. Ama insanın Sen çekme yapıyorsun ve tanımadığın birine ben çok musun? dokunurum, dokunmanın hiç ederi yok. Evet, ben dokun gayet. Hiç keyfeten olmadı bugün. kadar. Sana kimse da dokunuyorum. Hayatım o değil. Mesela seninle aynı yerde çalışıyordum zaten tanışıyorum. Hiç tanıma ya da şöyle söyleyeyim aslında tabii ki insanlar dokunabilir, çok dokunayım. sorun değil bazı insanların dokunduğunda verdiği bir his var. Dokunmayı bilmen lazım. Yani sen rahatsız edici bir dokun... Ya senden bir şey gelmez o dokunuşla. Güven vermenin ilk adımı dokunmaktır normalde. Tamam ama senin Dokunmayı o, yani benim sana dokunmak için sana izin vermiş olmam lazım. Sen izin almadan yapmamışsındır kimseye. Şimdi ben çok yani karizmatik bir insan olduğum için benim Sesli olarak izin almaktan bahsetmiyorum. Hareket olarak onu almışsındır da devamlı Tabii ki belli bir samimiyeti. Ama bazı lazım. insanların böyle hani Tamam. Yani. Bir de şu hareket nedir? Özür dilerim. Böyle birinin koluna gelip gel. Hadi koçum. Sikiyim böyle hareketi ya. Yani gerek var mıydı? Ben yani kendi böyle çevremde yani kendi vücudum dışında sanki böyle bir iki santimim var ve o alana biri girdiğinde... Daha bile geniş. E, alarmlarım ötüyor. Yani... Yani, tut Esra kendini vurma. Bu arada gerçekten istemsiz benim çok vurmuşluğum olmuştur öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi bizim konumuz değil. Ben bu senin sinir olduğum bir şey. Bunu ayrı olarak konuşabilir. Hayır ama karşı tarafın izni almadan hareket olarak o insanın kişisel alanına girmek ne demektir? O bunu şaka ilgili, olarak şimdi yapmak. Buydu aslında. Tamam. Uzattım. Ne düşünüyorsun ama? bu insanlarla? Yani onu yargılıyoruz ya insanları lazım. Ee, bu insanların lazım. kendini bilmediğini bir şekilde Kişisel ortamda aynen bir şekilde ortamda kendi varlığını hissettirebilmek için olaya daldığını düşünüyorum. Yani hmm. şey gibi değil kendi sesi ben mesela konuşunca benim çevremdeki insanlar dinler. Benim bağırmama ne bileyim birine temas etmeme gerek yok. Ben ağzımı açmaya başladığım anda beni dinleyecek bir insan grubu vardır. Ben zaten o grupla beraber vakit geçiririm. Ama bazı insanlar insanların onu takmayacağını ya da önemsemeyeceğini düşünerek bence Kendini belli etmek için yapıyor bunu. Çünkü ben bu arada bazı insanları görmezden geldiğim için. <gülüyor> Dokunarak. E, onları dinlemem için dokunuyorlar. Dokunduklarında da bana sakın bir daha dokunma çok rahatsız olurum deyip. E, gene susturuyorum yani hiçbir işe de yaramıyor yaptıkları. Seninki biraz daha sinir ve depret tamam, Küçük bir şey söyleyeceğim. Gene dokunmak var ama asıl özü şu. Kulaklığı kulağında olduğu belli olan insana. Konuşan. Dokunup şey yapmak. Adres sormak. Hımm. Bir şey bir de sormak konuşan, yani. Evet. Telefonla konuşuyor. İşte ya da kulağında, kulak, kulağında kulaklık var. Zaten bir şey koyuyorsun yani. Anladın mı? diyorsun ki benle muhatap olmayın. Ben sadece müzik dinleyeceğim ya da ya ben sizinle muhatap olmak istemiyorum demenin de bir yolu bence. Ya bak şunu anlarım yani etrafta hiç kimse yok kayboldun. Kalabalık ortamlardan bahsediyor. Ya sordun sonra otobüste. Sor, ha. Yani onçı daha var etrafında ve kulağımda kulaklık var görüyorsun. Otobüste dürtüp... Ee, şu durağa ne zaman gideceğiz? Yazıyor be yukarıda. <gülüyor> o da biraz fazla basitmiş ama ya. Yani. Yazıyor yani. Cık. Kızım ya şurası şurası için hangi duraktayım ben lazım. Teyze git başkasına sor. Ben kulaklık takmışım. Bir de böyle bir saniye diyorum mesela bazen çok yaşlı biri cevap vereyim Hı -hı. hani. Gene vicdanım el vermiyor. Yaşlı da olsa adap bilmesi gerektiğini düşünürüm insanların. Bir saniye diyorum tribe giriyor. Sanki ben görev olarak ona cevap vermek zorundayım. Sanki ondan küçük olan herkes ona cevap vermek zorunda. Geçin kardeşimi kaç yaşına gelmişsiniz? Nerede ineceğinizi de siz bilin. Teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Evet. Var mı bu konuda eklemek istediğim bir şey? Yok ben çok senin gibi örnekler vermedim. Ben genel olarak sinir krizi geçirmemi sağlayan ama podcast arkadaşlarımız dinliyor bilin. Bazı şeylerden hoşlanmam. Kulaklık takıyorsam kafa sallayın devam edin. Durdurup ya canım nasılsın? Ya sana ne? Kulaklık kulağımda mi dinliyorum. Kendimi kurumuşum. O müziğin bitmesine ihtiyacım var. Ben çünkü bak takıntılıyım o konuda. Aa, senin bir takıntın mı var? Ben mesela kulağıma bir şey taktım. Bir müzik, bir podcast, bir, bir şey. Bitmesi lazım. Ben bittiğinde kulağımdan kulaklığı çıkartırım. Senin de bir takıntın varmış. Söylemiyorum sana var. <gülüyor> ben niye bir şey okurken... Seninle tanıştıktan sonra normal düşün. olduğumu düşündüm. Bak geçen pilatesde... E, hoca... Her iki yöne de demiş. Hani bir sağ bir sol. Ben iki sağ yaptım yok dedi. Bir sağ bir sol olacaktı. Ben diğer sol da iki tane yaptım. Aa, o öyle ama oluyor. Ama niye biliyor musun? Spor da şey, şey değil evet. Bir yerim yamulursa diye çok korkuyorum. Ama bir hareketle. Mesela hani 11 hareket yapamam. 12. Ha tek da yapamıyoruz. Evet. Çünkü bir tanesi eksik kalıyor. İki e, aksanım. Ha, yok zaten şeyde. çift taraf yapıyorsan tabii. Ama şey de sevmem. 15 değil 16 olsun. Bir tane fazladan yapıyorum. Çift sayı takıntısı. Çift, sayın, çift sayıyı daha çok severim ama telefonlarımda da tek sayıyı severim telefon alırken. Hocam bu aman. iPhone 7. istikrarsız falan. bir takıntı yani. Bir şey olsun. Çünkü niye biliyor musun? iPhone 6 almıştım bozulmuştu. iPhone 7 aldım taş gibi çıktı. O yüzden tek sayıları bana daha iyi bana geldi. Bana bunu rasyonel hale getirme. Bana bunu mantıklı bir zemini varmış gibi anlatma. Yok sadece Şu bir kere oldu. dalga geçtiğin her, şey, her şeyimle aynı şeyi yapıyorsun yani. Ben seninle tanıştıktan sonra normal bir insan olduğum anlamda. Çünkü sende çok var. Ama ben senin gibi sinirlenmiyorum. Ben, ben de, çaktırmadan yapıyorum zaten. Benim temel sorunum kendim çok olmasına rağmen mantıksızlık. Ben mantıksızlığa gelemiyorum. Ha, o mantık evrensel herkesin kabul ettiği bir mantık olmayabiliyor bazen. Onlar egzantrik oluyor zaten. Ama benim çerçevemden bir mantığa oturması gerekiyor. Yoksa anlamsız yani. Doğru.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 Evet şimdi şirin king'i Şirink, söyle. Şirin müthiş. Yani mükemmel. Daha ilk ayından yılın böyle sanırım en iyilerimizden biri olacak. Ya ben ilk 3 bölümü izletti Aylamadan sonra de baktım 4 nerede dedim. Daha yayınlanmadı dedi. Hafta hafta Ağlamaya yayınlandı. başladım. Dedim ki bana niye bitmemiş halde bunu izletmeye başladın. Kim? Bana niye böyle dizi izletirsin? Değil bana niye bunu yapıyorsun şart. falan diye sinirlendim. Moralim bozuldu. Bana niye bu yapıldı ama gerçekten ya. Neyse biz diziye dönelim. Neyse. Çok güzel bir dizi. Ee, bayağı eğlendik. Apple TV Plus'ta yayınlanıyor. Hawaii I Met Your Mother'dan e, neydi adı karakteri? Marshall. Marshall. Marshall. olarak bildiğimiz. ismini unuttuğumuz bir beyefendi. Evet hem yapımcısı Harrison Ford da var. İlginç konuştuklarını da anlayabiliyorsunuz zaman zaman. Başka başrolünde birkaç karakter daha var. Yani karakterleri durumu mizahı çok fazla espri mizahı olsa da şey kelime mizahı olsa da ben bayağı sevdim. Sen de bayağı güldüğün için altyazıların da çok kötü olmadığını düşünüyorum. Evet, evet. Bence güzel. Zaten altyazıları hiçbir zaman birebir olmaz. Herkesin kültürüne göre çevrilebildiği için başarılı buluyorum. Evet. Biz bayağı sevdik yani. Muhtemelen evet, bu senenin en iyilerinden başlarken ne olacak? Şey izledik, bir film izledik biz. Megan. Hem Megan izledik tamam bir film daha izledik ama önce Megan. Megan nasıldı, nasıl bulduk? Ucci izledik bir de. Biliyor, biliyorum biliyorum işte, ama önce. Megan çok beklenenin dışında değildi ama keyifliydi. Megan tam bir yapay zekaya. ...doğru konut vermenin önemini anlatan bir film. Arkadaşlar... Her var, yazılımcının, var. <gülüyor> her yazılımcının izlemesi lazım bence. Bu bilmeyenler için testlere biri yöneten adamın yapımcısı olduğu bir film. Bir de Blumhouse filmlerini takip ediyorsanız onların belli bir zaten... ...böyle tam B sınıfı kalitesi var. Bu da oraya çok cuk diye oturuyor. Zaten daha ilk haftasında ikincisi de onaylandı. Sonunda da ona ipucunu veriyor zaten. Çok keyifliydi yani, müthiş keyifliydi. değildi ama evet, türü evet. seviyorsanız, korku seviyorsanız güzel. Bir de House of Gucci. Gucci ailesi mi Türkçesi? Gucci, Gucci, Gucci, evet. Onu şöyle buldum, ben yaşanmış hikayeleri ya da bir şeyin, tabii ki böyle biraz daha içine bir şey katılarak, böyle daha izlenebilir hale getirerek, bilinen markaların ya da işte bilinen programların bir şeyin serüvenini izlemeyi seviyorum. Yani Spotify'ın, Facebook'un ya da hani... Dropsiki falan da Evet, sevmiştim. böyle şeyleri teren olsun. değil ya. ya. Dropout. Dropout, ha. Böyle şeyleri izlemeye çok seviyorum. Çünkü işte hem izlerken bir şeylerin daha çok farkına varıyorum. Hem de keyif alıyorum yani. Çünkü yaşanmışlık her zaman çok daha iyi bir öykü. Gucci'ninki de öyle işte bir göz kadın. Harbiden evet. Onun da para göz olan ve e, hakimiyet isteyen kocasının sonunda hiçbir şey elde edemeyiş. yani Aslında birazcık hırslarımızın bizi ne kadar körelttiği ve e, bizi nerelere getirebileceğinin bir öyküsü Bayağı ve onun öyküsü şunu anladım. öğrendim mesela Gucci markasında Gucci soyadındaki kimse yokmuş. 1900 ya 2000 başından beri. Yani. Gucci'nin bir aile ismi olduğunu da bilmiyordum bu arada da. Hepsinin çok de, da cahil gözükmiyor <gülüyor> mu diye söylemek istemiyorum. Sinin de aç kaynaklı oluşuyor. Evet. Yani. Hem kadının hem adamın. Yani o yüzden evet bayağı açgözlülük sizin bu hale getirir gibi bir şeydi yani. Hikaye olarak okey film olarak nasıl sence bir film olarak. Ya Film olarak bazı sahneler çok güzel. Oyunculuklar iyiydi bir kere. Oyunculuklar gayet başarılıydı. Film olarak bence çok fazla bir Zamanda çok atladık ve atladığımız zamanı algılamamız için ilk 30 saniye neredeyiz biz şu an hisse oldu sürekli. Ya işte hep ipucu veriyor. Mesela hamile doğuracak pat diye kucağında bebekli bir ana kesiyor mesela. Her zaman yani o kadar zaman net net şeyleri diyorsun. kesmiyor ama. Evet, yani yani bazen bu kim diyorum oha çocukları doğmuş falan oluyorum yani böyle. Çünkü hani sanki ertesi güne kesiyormuş gibi 5 yıl sonraya kesiyor yani o yüzden... Zaman kavramım çok kalmadı. O yönden biraz güçsüz olduğunu düşünüyorum. Hani beni uyandırmadı. Hani dikkatimi çekmek için yaptıkları bir şey de değil. Biraz amaçsız buldum bu geçişin. Hikaye uzun diye de olabilir. Yani çok şey var anlatmamız gerekiyor. O zaman ya bir yere yazsın. Yazsın yani. Dört yıl sonra yazsın. Ha en azından bana belirtiyorsun hani, yani. Ya da daha belirgin şeylerle yapsın. Evet. İşte aşağı aşağı yazdım, bilmem ne yılı, şu ülke. Çünkü ülkede değişikler sürekli. Bazıları yazdı, bazıları evet, yazmadı. Ama o, o da harici bir kafa karıştırıcı. Yani. yani hep bir yere yazarsan, hep yazman, hep yazman gerekiyor. gerekiyor. Hiç yazmazsan anlarım. Ama ikisinin karşımını yaptı. Ya yani şey kilit günleri yazdı sanırım. Yani çok kilit olayın olduğu günleri yazdı ama Beni dediğin gibi bir yazdı bir yazmayınca, Zaten eleştirileri de böyle kötü değil ama müthiş de değil civarıydı. Biz de öyle bir yere düştük galiba ama hikaye çok ilginç. Hikayeyi merak ettiyseniz bakın mutlaka. Ben Tuhat'ta Tuhat Handel'a başladım. <gülüyor> Benim ısrarlarım. Üçüncü sezondayım. Nasıl gidiyor? Şu güzel gidiyor. Şeyi bıraktın galiba. Kısmet evet. evet. Baydım artık zaten söylüyorum. Şimdi önce. artık fragman izleme, izliyorum. Yayınlıyorlar mı? Şu an yayınlamıyorlar. Bir süredir. Yani biz bunu çektiğimizde yayınlamıyorlardı. Ama yayınlasalardı artık fragmanı izleyeceğim. Çünkü fragman her şeyi veriyor. Yetiyor diyorsun. Evet, ha, yetiyor. Olayları veriyor. Gerisi boş diyorsun. Aynen. Zaten hani 3-5 tane böyle güzel sözün çıkacağı yer oluyor. Onları izliyorum. Hmm. Bir süre sonra onları da izlemem galiba. Aynen. Toad Tendal'ı bulmuşsun artık zaten. O bitecek ama. Bu devam ediyor. Her gün 3 saat. Benim de hakkında vardır mutlaka izlediğimiz şeylerde Şimdi gelmedi başka. Yeni başladık ona. Ted Lasso'ya başladık. Ya şöyle başladık hatta. işte Esra Şirink'in her bölüm bitince ağlamaya başladığı için. Bir sonraki bölümlerde. Dedim gel Ted Lasso'yu izle. Hem yeni bölümü gelecek. E, bu arada Şirink'in de Ted Lasso'yu da 2023'te beklediğimiz dizilerde. Kardeşiniz söylemişti. Neyse. E, yeni sezonu gelecek. Sen de izleyip beğen. Anlattığını bunu. Tabii ikisini anlat Bu dizilerin ismini hatırlamıyorum. <gülüyor> Neyse daha Esra hatırlamıyor artık bir herhalde. Bir daha 23 dizi önerilerini. Siz de izleyin. Teşekkürler. Aynen. Oralarda söylemiş. Yeni sezonu geliyor. ya Gel. bu da benzer bir mizaha sahip. Onu da beğendin sanırım. Beğendin evet. kadar olmasa da beğendin. Şirinking daha komik değil. Şirinkin biraz da farklı. Okey. Güzel. Bye evet bye arkadaşlar bay bay diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine yorumlarınızı, like'larınızı, beğenenizi, share'lerinizi. Dinlediğinizden emin olmak istiyorum arkadaşlar. Evet Spotify'da da artık yıldız verebiliyorsunuz. Bir 5 yıldız alalım. Orada Tabii da. Tabi dislike yok. Ya ya da onu da atın bir şey atın da. Te etkileşim olsun. Okey görüşürüz. Bye. Patatesi nasıl yediğinizi atmayı unutmayın. Aa, onu yorumlara asıl istiyorum. Patatesi nasıl yenilir?